Evet arkadaşlar, Gıygıy TV'ye hoş geldiniz. 15-12-2018 Cumartesi formüllerine başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bizim yaptığımız sistem hep aynı. Sadece maçlar değişiyor, günler değişiyor. Şimdi öncelikle daha önce yaptığımız bir tutan bir videomuzdan gösterelim. Bakın, 13.12.2018 2018 Perşembe günü yaptığımız e, video, çektiğimiz videodaki formülümüz tutmuş. Bakın arkadaşlar, şu yuvarlık için aldıklarım 3 maç şurada. Görüyorsunuz ilk yarı ikinci yarı tutmuş. Bizim sistemimiz aynı. Sadece maçlar ve günler değişiyor arkadaşlar. Hemen başlayalım. 15-12-2018 Cumartesi günü için bir formül hazırladık. Arkadaşlar şimdi bu formülümüzde tutma ihtimali konti garanti diyebiliriz. Niye? Çünkü bakın 3 ihtimali de oynadık. 3 maçın 3 ihtimali de burada var arkadaşlar. 1-0-2, 1-0-2, 0'dan 1'e çifte şans ve 2 3 tane maç aldık. Şimdi burada sizin yapacağınız bu gördükleriniz hep ayrı ayrı kuponlar arkadaşlar. 9 kupon. Bundan sonra bir 9 kupon daha var. 3 maçı size garanti ediyorum arkadaşlar burada. Sizin yapacağınız bunun altına 1-2 maçlar ekleyip ister misli ister sistem oynamanız. Şimdi nasıl yapıyoruz arkadaşlar. Ben bu maçları seçtim. Altına oranlarını yazdım. Siz başka maçları seçebilirsiniz arkadaşlar. Ama ana formülümüzün iskeleti bu oluyor arkadaşlar. 129 1 0, 2 bakın 2 20 2 70, 2 70 128 1 0 2 2 30 2 90 2 40 40 403 0dan 1'e çifte şans 0 1, 1 42, 2 2 0. Şimdi niye bu şekilde yakın oranları aldık? Çünkü burada 3 maçı garanti ediyoruz ama oranı yüksek olsun ki siz ikinci 3 4 5 maçları eklediğinizde onların da ganyanı yüksek olursa alacağınız para fırlar yukarı gider arkadaşlar. Şimdi 129 bakın. 129, 3 tane 1 yazdık. 1, 2, 3, 129, 1, 129, 1, 129, 1, 129, 0, 129, 0, 129, 0, 129, 2, 129, 2, 129, 2, Yani bu 3 tane 0, 3 tane 1, pardon 3 tane 1, 3 tane 0, 3 tane 2 yazdık mı arkadaşlar? Yazdık. Şimdi ikinciye geldik arkadaşlar. 128, bakın yine 1, 0, 2, yine 3, 3'ü de burada var. 1 0 2 128 1 128 0 128 2 1 0 2 128 yine 128 1 128 0 128 2 Şimdi 403'e geldik arkadaşlar. Burada 2'yi kullanalım önce. banko 2'yi geçtik arkadaşlar bakın. 403. Bunların hepsi ayrı ayrı birer tane kupon. Şimdi bunu yaptınız. Bunun altına bir tane maç eklediniz. Misli yapabilirsiniz. iki tane maç eklediniz. Sistem yapabilirsiniz. Misli yapabilirsiniz. Ben size burada 3 maçı veriyorum arkadaşlar. Oranları da burada. Birbirle çarpınca miktar yukarıya çıkacak. Sizin yapacağınız bu şablonu aynen istediğiniz maçlar için uygulayabilirsiniz. Ya da bu maçlar için uygulayabilirsiniz. Altına yazacağınız maçlar. Mesela diyelim ki bir maç yazacaksınız. banko olacak tabii o. İlk yarı ikinci yarı yaparsanız oranı artar. Komple hepsinin altına aynısını yazacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu, bu şekilde. Burada 2'yi kullandık. Şimdi burada da yine cumartesi yine aynı maçlar. Burada da 0-1 çifte şansı kullanacağız. Bu şekilde iki tablomuzda da 3 maçı garanti etmiş olacağız arkadaşlar. Bakın yine aynı değişmiyor. Aynı şeyleri yazdık buraya aynı maçları. Yine aynı 129'dan 3 tane 1. Bakın 1-1-1-129. 129 3 129, tane 0. 129 3 tane 2. 128, 1, 0, 2, 128, 1, 0, 2, 128, 1, 0, 2 görüyorsunuz. 128'de yazdık. Deminden 2'yi kullanmıştık biraz önceki kuponlarda. Bu kuponlarda da 0, 1 çifte şansı kullanıyoruz. Niye? Amaç 3 maçı bu 18 kuponda garanti etmek. 403, 0'dan 1'e çifte şans bakın. Şu. Hepsine komple bütün kuponların altına yazdık. 9 kuponun 9'una da. Şimdi arkadaşlar yorum yazmışlar. Diyorlar ki e bu 18 kuponu yaptık. E bu yatırdığımız parayı alamıyoruz ki. E tabii ki burada alamazsınız arkadaşlar. Bu şans işi. Herhalde yani iddiasıyla durup dururken beleşten para verecek hali yok. Ben size burada 3 maçı bu şablonda. Birinci şablonumuz buydu bakın. Birinci 9 kuponumuz. ikinci 9 kuponumuz da bu. Garanti ettim. Siz bunun altına ilk yarı ikinci yarı 1-2 iki maç daha yazacaksınız arkadaşlar. Oranı yüksek olacak çarpıldığında. 3 misli yapabilirsiniz, 3-4 e, sistem veya 2 maç yazdığınızda e, 4-5 sistem yapabilirsiniz. Ne olacak? Artacak arkadaşlar. Önemli olan e, çarpıldığında oran yapsın, para yapsın diye ben size ana şablonu verdim. Evet arkadaşlar ana şablon bu. Dediğim gibi buraya 1 ya da 2 maç daha ekleyeceksiniz. Altını hangi maçsa komple hepsinin altını aynısını yazacaksınız. Burada da arkadaşlar hepsinin altına aynısını yazacaksınız. Birinci şablonda yaptık. Bu da ikinci şablon. Ve bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Sağ alttan tıkladığınızda bütün videolarımıza ulaşacaksınız arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Videolarımız devam edecek. Gün gün size yayınlayacağız arkadaşlar. Teşekkürler.